Aşkım Hadi bakalım Hanımlar, beyler Allah bismillah Allah'ım Herkese merhaba Hadi hadi hadi, hadi Yaparsın aşkım, yaparsın aşkım. 14 Şubat Sevgililer Günü için yaparsın çektiğimiz yaparsın özel bölüm Hapciyin mobil bölümüne hoş geldiniz. Azansın yapaysın Sıkı giriş oldu ama değil mi? Oyunumuz bu. 90 saniyeniz var ve 90 saniye içerisinde Sümeyye'yi yiyeceksiniz. <gülüyor> şaka şaka. Bakınız, analarımızın, halalarımızın, nenelerimizin yumurta pişirdiği tava, bildiğiniz üzere aynı zamanda büyük bir savunma aleti. 90 saniye boyunca 5 metre mesafeden sizler üzerinizde yapışmış olan tenis toplarını eşinize fırlatacaksınız. O da bu olağanüstü tavayla topları sizin arkanızdaki yere yapıştıracak 90 saniyede. Bakalım kaç tane yapıştıracak. Size örnek olsun diye 90 saniye oynatacağım. 3 Hatta onu da var ya hiç, hiç yormayın kendinizi. Hoppala paşa Mal Karakeşan. 5, 4, 5. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet, etinden et kopuyormuşçasına. Şu anda iki mesai arkadaşımız çekime devam edemiyor arkadan. Ahmet aradan tam deliği buldu, oradan soktu, affedersiniz. Evet, e, ve diğer bir kamerada iptal. Bu oyundaki şimdiye kadarki rekor bir buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Getir bakayım Sümeyye'den mi, senden mi, benden mi? Sümeyye'denmiş al. <gülüyor> Peki şöyle yapın. kıyafet olmayacak çuvaldan atacaksınız. At çuvaldan. Aynen işte bak. Of. Ortaya bir şey koyalım işte yani. Peki madem bir şey Murat. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını kaldır. Çok tatlısın. <gülüyor> Peki ortaya bir şey koyalım. Tamam Murat'cığım. Hocam kısına bakma. <gülüyor> Hazır mısınız? Ben hazırım abi. Ben şuradan atacağım. Canım benim istersen sen He. buradan at ki. Hedeften He, uzak tamam. kalmış ol. Anladım. Ondan sonra Murat'a ne olacak? Sor. Yani çok basit. Atıyorsun bu diyorum. Şey gibi durma. ya yani Bir şey gibi durma. ve Daha şey gibi dur. <gülüyor> Yap bakayım şey gibi dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şöyle bir şey gibi kaçsana şuradan. Ay çok iyi yapıyorsun. <gülüyor> Abi esneklik başka bir şey yani. <gülüyor> Hazır mısınız? Hazırız. Murat kaçabilirsin toplardan. O halde Nilay ve tuga için. 3, 4, Haydi bakayım. Yapacaksın! Ya pozisyon. Ya Ya sana o? O? Yedek kawa. Yedek Tower. Daha hele biz birinci oldu biz ya. Çizgi geçme. Yapamadık. Tugay, bu kayıp ya. <gülüyor> bu. Ya bunlar trafikte öldürdüğü insanı var ya. Devam daha süren var. Atıyorum konsantre tamam, ol. Sakin. Ya yere vuruyorsun ama. Oğlum sinek mi öldürüyorsun yukarıdan sinek aşağı. Mı? Onu da kıracaksın bak. Hava yağmurlu ya. Ama tutmuyor abi. Evet. Şey tamam. Devam. Oldu. Devam edin. Devam. Evet. Çok, çok güzel. iyisin. İnanılmaz iyisin. Yaparsın <gülüyor> aşkım. O. Murat, afedersiniz. Küçük Murat. Dur, dur. Bana değil. 7 saniye daha ekleyeceğim. Tava kırıldığı için devam et. Devam Bana et bil ben durduğuna kadar. Yedi. Altı. Beş. Dört. 3 iki, ben. bir, aaaa. Aaa yapmışız. Hemen yani. gelişe. Hocam girişe. sen bir işe. Yan yana alayım abi sizi şöyle. İddia 9. Nilay ve Tugay'ın yaptığı iki tane yerden sektiği için onları eksi olarak çıkartıyoruz. Yaptığınız 10. Al şimdi beni gezdirecek ve Vural e, Kunduz'u, Kübra Kunduz'unu <gülüyor> bu özel <gülüyor> parkurda gezdirecek Buyurun <gülüyor> bakalım Nilümet ile danışı ediyi bu parkurlarda soldan gireceğiz. <gülüyor> Öncelikle İlker abi şu an zannediyor ki bu 14 Şubat sürprizsiz geçecek zannediyor şu anda Kübra. Evet, ben ona şimdi bir şey göstereceğim. Bu arada dostlar, sizler de bu 14 Şubat'ta PUBG Mobile'ın Eğlence Parkı'nda biraz sonra göreceğiniz gibi sevdiklerinizi çok güzel sürprizler yapabilirsiniz. Ya şapşik. Ya şapşik. Kendimi <gülüyor> yalnız hissettim. <gülüyor> Üf, Oradayız. Evet buradayız. Şimdi evet. E, dostlar bildiğiniz gibi normalde sol üstten, e, sizler de hemen şurada görmüş olduğunuz gibi eğlence parkı, sosyal alanı yazan yerden girebiliyorsunuz. Fakat orada şu anda herkes var. Siz tabii ki e, aşkınızı, sevginizi herkese açık alanda ilan etmelisiniz. Fakat biz şu anda... Çok fazla orada silah falan olabileceğinden bir de hani biraz tanıdık olduğum için ismi görüp yan, yanımıza gelen e, insanlar olabileceği için özel bir oda kuracağız. Ama yine o eğlence parkına giriş yapacağız. Şimdi odamız geliyor. Kaç olan 6 mi onlar? Beni baktın. Önemli hemen uyguluyorum. Görmüş olduğumuz gibi dostlar sevgililer gününe özel bir konsepti var şu anda eğlence parkımızın. Şu menüleri bir kapatalım önce. Evet. Önden yürü istersen. Ayak izlerini takip et evet, hadi. Diliyorum. Seni sürprizime götürüyorum. Ne? Sürpriz mi? <gülüyor> ee, sürpriz mi çok severim Dön sağdan Ok gördüğünüz gibi git, gideceğimiz yeri ayak izleriyle birlikte bize gösteriyor Burası dostlar normalde bildiğiniz gibi burada yoktu Sevgililer gününe özel geldi Gayet de hoş Burada çok güzel sürprizler e, Romantik anlar yaşayabiliyorsunuz Şu anda benim gördüğüm soteye gidiyorlar <gülüyor> Burada dostlar piknik falan yapabiliyoruz Görmüş olduğunuz gibi Burada böyle oturup piknik yapabiliyorsunuz Yoldan devam ediyoruz ee, Uçan balona en son binelim bence. Evet balon en son olsun. Şöyle gel. Bak burada çok Oha, güzel. Oha kocam bir şey var Tatlı burada tavşan. Bir şir, bir tavşanımız var. Bunun üzerine Aa, çıkabiliriz bu arada. Şey Trambolinden şey. atla. Oradan Zey. atlarsam gidiyor muyum? Haydi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz daha demledi. Ama dedik. olmadı Gidersin. dur. Tamam hadi Yapa, Yapa, yap yapabilirim. Peki tavşan. Yorumlarda kolsuz yazılarını şu anda görüyorum. Aa geldim tamam. Tamam helal harikasın. Tabii ki harika. Ben de geleyim. Bir de senin atlamanı görelim. Aynen. Ben tek atarım abisi. At bakayım teki. Hop. Nasıl atıyorsun? Çok, çok iyiydi be. Dön bana hemen. Aa gelmiş Millet ya. Millet ne atlıyor be. Şurada bir... Ben tutturana kadar tavşanı <gülüyor> beş kere geçtiydim öyle söyleyeyim el aldım be. Tamam öpücüyü kaptım abi. Yap bir daha. <gülüyor> bir daha yapıyorum. Yakala bakayım bak bir daha yapmam ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim daha güzel yerler var. Hadi gidelim götür. Böyle gidelim, güzel gidelim. bir tavşanımız var dostlar. Dekoratif olarak çok şirin görünüyor Çok ya. güzel. Çok... Gel. Şimdi. Burada salın ceabini. Bir dakika sen neredesin? Abi bunun en büyük avantajı masrafsız. İnternet bile <gülüyor> evet. nefis bir 14 Şubat Sevgililer Günü e, kutlayabiliyorsunuz. Sen paketi sallamayacağım. Sadece beni. hayır sallamayacağım. Şimdi sen mi sanıyorsun ki ben buraya bineceğim değil mi? Çok iyi evet. evet Covid benim yerim yok zannediyorsun ama hayır. Sevendir özel aynı mi? yani. evi. <gülüyor> <Aa. Olabiliyorsun. gülüyor> çok aç. Şey çok aç. Çok aç. Çok aç. Çok aç. Çok aç. Hadi gezalım. Şimdi bu ne? En önemlisini bu orada sona saklı. Hayır. İşte, o en son. Gel. Peki Hayır. çok özür diliyorum. Sen sallanırken böyle kolunu molunu atamıyor musun? Ee, yok, onu daha gelmedi ama onun işi çalışmalar devam ediyor abi. <gülüyor> Bunun için çalışması <gülüyor> gerekiyor şey pikniğin. Çünkü sevgililer günü aşk bahçesine gittin, atladın, sıçradın, <gülüyor> pikniği yaptın, yoruldun. Şimdi Salınacaktasın. Abi. A en bombasını aslında en sona saklıyorum. Şimdi biraz uçan balonla da uçalım. Git. Zıpla artık oradan. Ha in. ben bir şey çıkacak falan zannediyorum. Tuş. Tamam. Şimdi bununla seni biraz uçurayım. Sen etrafa bak. Evet uçur hadi beni. Kontrol diyoruz. Bunu bu şekilde dostlar uçur uçurarak e, eğlence parkı adasına e, yüksekten bakabiliyoruz. Ben şimdi sona kadar bir çıkayım. Kendi gözümden bir bakalım. Evet. Oha. Tamam. Ya. Çok güzel ama. Şapşiktiniz. Tavşanı <gülüyor> görüyorum sağda. Gördün değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Her neyse gel. En Baş önemlisi ne gidiyor? Baş başa senle. Av En bıraktık da odaklan. Sona en önemlisi balon sanıyordum ben. Bu sürpriz değil. Neyin sürpriz? Asıl sürprizi sona sakladım. Hadi göster Tabii ki de. Şimdi dostlar burada gittik görmüş olduğunuz gibi güzel dakikalar geçirdik. Ardından abi geliyoruz böyle buraya. Şimdi burada diyor ki böyle hiçbir şey yok diyor. ne bu? Burada bir tane cihaz evet, var belli değil şey. ama şimdi ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Buradan. Fotoğrafımızı mı çek? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şöyle. Oha. Evet, Oha. Ya. Çok iyi. Ger Gerçekten çok güzel. Hani e, bunu sana bilerek söylememiştim bu arada. Bugüne sakladım. Böyle Gerçekten evet. haberim yok ama bu çok güzel bir şey. <gülüyor> Sizler de dostlar gelip tamamen zaten ücretsiz bir şekilde herhangi bir şey yok burada. Ee, sevdikleriniz de burada güzel dakikalar geçirebilirsiniz. Bu şekilde. Peki oradan bizi ördek parkuruna götürebilir misiniz? Ördek par